Merhaba arkadaşlar ben Sezer. Ben Miykubilay. Bugün sizlere Fransız malı olan aktif marka çadırı tanıtacağız. Hemen kurulum'a geçiyoruz. Evet arkadaşlar şu anda paketi açtık. İçinden kollar bu şekilde çıkıyor. Bir tane de kazındır kazık direkleri için şey çıkıyor. Poşe çıkıyor. Çadır tentesi. Bu da alt brandası. Evet arkadaşlar bu şekilde. Dış tentesi arkadaşlar. Şimdi biz e, içini kuralım. Size de hemen gösteriyoruz. Evet arkadaşlar çadırın dış tentesi şu anda bu şekilde. Birazdan iç tentesini de geçeceğiz. Geçtikten sonra paylaşalım videoyu. İkinci teltisini de taktık. Bu şekilde gözüküyor. Böyle. Sizin içeriden de kısa bir görüntü alayım. İki tane fermuarı var. Birisi abi, biri sağa, biri sola açılıyor. Açıyorum. <gülüyor> İçi bu şekilde arkadaşlar. Tepede de tekrardan bir sinekliği var. Kapı sinekliği. Havalandırması bir tane var. Tam karşı tarafta. Onun dışında çadır güzel arkadaşlar. Su geçirmez. 120 mm kadar su geçirmiyor arkadaşlar. Aktivite çadır. İçeriden baktığınız zaman da şu şekilde baya bir genişlik kalıyor. Burası da teras gibi kullanabilirsiniz arkadaşlar. böyle. Burada da Şunlar plastik. Buraya malzemelerinizi, ayakkabılarınızı koyabilirsiniz. Güzel bir çarşıdır arkadaşlar. Yükseklik olarak 1.30.